Para konuları gündemde bir şekilde başlıyorsunuz. Kazançlarınız, parayla olan ilişkinizle ilgili gündem maddeleriniz neyse 1 Mayıs'ta 4 Mayıs'a kadar etkili olacak ve para konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz sevgili akrepler. 6 Mayıs'ta Güneşle Neptünün 60'lık güzel bir açısı var. Dolayısıyla... İlişkiler konusunda evliliğiniz, eşiniz, aşkınız, çocuklarla ilgili konularda güzel şifa enerjileri alacağınızı, güzel bir gün geçireceğinizi söyleyebilirim. Zaten günün akşamında ayda kovaya geçiyor. Yuva, aile, eş, ortamla ilgili konular gündeminizde olacak sevgili akrepler. Evet 7 Mayıs'ta Merkür'ün Plütoyla ile kare açısı var. Sizin 6. eviniz ve 3. evinizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla iş ortamında, çalışma ortamında veya kardeşlerle, komşularla olan ilişkilerde iletişime dikkat etmekte fayda var sevgili akrepler. 8 Mayıs'ta ise Venus'ta Neptün'ün karısı var. Sizin 8. eviniz ve 5. evinizde etkili oluyor. Dolayısıyla... Diskli yatırımlara girmekten, diskli konulara atlamaktan, e, parasal borç alacak işlerine çok fazla girmekten imtina etmekte fayda var sevgili akrepler 8 Mayıs'ta. 9 Mayıs'ta Güneş'in Jüpiter'le bir karşıt açısı var. Ee, burada zaten Jüpiter biliyorsunuz sizin burcunuzda Güneş boğa Burcunda yani bir 7 aksında gerçekleşiyor. Bu karşıtlık ilişkiler ve kendi duygularınız ben sen kavgasına dönüşme ihtimali yüksek burada ilişkilerle olan durumumuza dikkat ediyoruz sevgili akrepler. Evet 12 Mayıs'ta güneşin pürütörle üçgen açısı var. Yine 7 ve 3 aksında ilerliyor. Dolayısıyla belki kardeşlerle bir ortaklık söz konusuysa veya medya yayıncılıkla ilgili bir iş yapmak durumu söz konusuysa bu konularla ilgili güzel etkiler Güzel destekler görebileceğiniz e, durumlar belki eşinizden destek görebilirsiniz, belki kardeşinizden destek görebilirsiniz. Hayli güzel bir açı gözüküyor, özellikle günün ilk saatlerinde. Evet, 13 Mayıs'ta Merkürle Uranüs kavuşuyor Koç burcunda, sizin 6. evinizde kavuşuyor. Dolayısıyla burada e, işle ilgili meselelerinizde ani bir değişiklikler, ani durumlar söz konusu olabilir. Aynı günün akşamında Merkür boğa burcuna geçiyor ve ay da boğada yer alacak. 15 Mayıs'ta ise boğa burcunda yeni ay gerçekleşecek ve aynı günün akşamında da Uranüs boğa burcuna geçecek. Bunlar ne demek oluyor? Gördüğünüz gibi 13 Mayıs'tan 15 Mayıs'a kadar boğa burcunda yoğun bir gezegen birleşimi, stelyumlu söz konusu. Sizin 7. evinizde bir evlilik kararı alabilirsiniz sevgili akrepler, bir ayrılık kararı alabilirsiniz. Yeni bir ortaklık gündeme getirebilirsiniz. Çok sıra dışı bir ortaklık olabilir, çok sıra dışı biriyle ortaklık yapabilirsiniz. Yani 7. ev temaları hali ön planda bu alanla ilgili Uranüsiyen bir yenilik başlatacaksınız. Gerçekten sıra dışı, ani ve orijinal marjinal bir yenilik olacağını söyleyebilirim. Bu durumun 7. ev konularıyla alakalı sevgili akrepler. Evet 16 Mayıs'ta Mars'ın Uranüs'le karesi söz konusu. Kardeşlerle eşle kardeş arasında bir diyalog olmuş olma durumu olabilir. Burada iletişime kavga enerjisinden uzak durmakta fayda var sevgili akrepler. Evet, 18 Mayıs'tan Merkürle Satürn üçgeni var. Yine 3 ve 7. Yedi, ev, evler aksından. E, dolayısıyla yine iletişimimize, ortağımızla, eşimizle iletişimimize e, güzel, e, kalıcı bir takım etkiler gelecek sevgili akrepler. Evet, daha sonra 21 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na geçiyor. Artık... Boğa temalarından uzaklaşıp ikizler temalarına yaklaşıyoruz. 7. evden 8. evimize geçiyor bu yerleşim. Dolayısıyla artık ortak parasal konular, miras, nafaka, vergiler, borçlar, harçlar, başkalarından gelen kaynaklar, zor meseleler, ameliyatlar, ruhsal olarak bizi yıpratan süreçler, gizli kalmış konularla ilgili artık bir odak. Odağımız o tarafa doğru kayıyor sevgili akrepler. Artık ilişkiler, ortaklıklardan çıkıyoruz ve artık alacak verecek meselelerine geçmeye başlıyoruz. 21 Mayıs'tan itibaren. 24 Mayıs hayli güzel. Ee, belki aileden bir destek gelebilir, parasal bir destek gelebilir. Belki aileye parasal bir destek olma durumu söz konusu olabilir. Hayli güzel açıları var. Ee, 25 Mayıs keza aynı şekilde... Romantik, keyifli, neşeli, eğlenceli bir gün. E, 26 Mayıs'ta Venüs'ün Satürn'e karşıt açısı var. Bu sizin yine 3. eviniz ve 9. evinizde gerçekleşiyor. Akrabalar, komşular, uzaktan gelen haberlerle ilgili bir gündem. Gergin bir gündem olabilir. Belki bir seyahate çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Belki seyahatte bir takım aksaklar olabileceği gibi istemeden bir seyahate çıkmak durumunda da kalabilirsiniz. Sevgili akrepler, evet 29 Mayıs'ta Güneş'in satürnü 150'lik açısı var, 8. ve 3. ev aksında gerçekleşiyor. Belki kardeşlerle ilgili bir borç alacak, verecek hesabı söz konusu olabileceği gibi medya, yayın, tasarım, iletişimle ilgili alanlardan da bir gelir elde etme durumu söz konusu olabilirim. Evet 29 Mayıs'ta yay burcundaki dolunayla ayı kapatıyoruz sevgili akrepler yay burcunun 8 derecesine gerçekleşiyor sizin ikinci evinizde Demek ki para kaynaklarınız para kazandığınız konularla ilgili artık bir kapanış enerjisi var Belki artık hep kazanç sağladığınız gelir kapısı kapanabilir belki ek bir gelir kapısı açılabilir Belki başka bir alana kaydırabilirsiniz para kazanç alanlarınızı veya Özgüveniniz, öz değeriniz kendinize de verdiğiniz değerle ilgili artık yeni bir sayfa açmak üzere eskiyi kapatma durumunda kalabilirsiniz sevgili akrepler. Ha, ayı ay oğlakta bitiriyoruz. Kardeşlerle iletişimle ilgili gündemlerle kapatıyoruz Mayıs ayının. Evet genel olarak Mayıs ayı bu şekilde. Umarım videom hoşunuza gitmiştir sevgili akrepler. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.